Arkadaşlar selam, nasılsınız, önemli misinizdir? Ben belki Sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki koronavirüs nedeniyle Türkiye'de uzaktan eğitime geçti ve bu neredeyse bir ay falan oluyor. 3-4 e, hafta bir ay falan oluyor. E, uzaktan eğitime geçildiği zaman EBA'ya tüm öğrenciler yüklendiği için EBA çökmeye başlıyor. Otomatik olarak da EBA ne yaptı? Herkese bir saat belirledim ve bu saatte e, o öğrencilerin, o sınıftaki öğrencilerin giriş yapmasını sağladı. EBA artık çökmüyor. Ve her 3-4 günde bir de güncelleme götürüyor. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. EBA, EBA yazıyorum. Şimdi arkadaşlar evet EBA'ya bu şekilde giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar bundan EBA'ya devam et dediğimiz zaman otomatik olarak burada ne veriyor bize? Bir tane tablo veriyor. Bu tabloya geri giriş yapabilirsiniz. Mesela siz 5, Ay, 5 ve 6 sınıfsanız 11 ile 13 arası. 7 ve 8 seniz 8 ve 11 arası saatler içine giriş yapabiliyorsunuz normalde. Bir de 19 21 arası yani yani bu saatlerden sonra giriş yapamıyorsunuz normalde. Ama şu an bu güncellemeyle gider mi bilmiyorum ama şu anda bir şey fark ettim. Bu saatler arasında değil istediğiniz saatte girebilme bug'u buldum. Bug ne demek? Hata demek. Ama biliyorsunuz ki bugün akşama, akşama doğru da güncelleme getirecekler, 3 gün oldu ya da yarın getirecekler. O yüzden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz, haberiniz olsun. Veya belki hiç görmezler, değiştirmezler falan. Onu bilmiyorum. Şimdi size TCM'nin uzun normalde EBA'ya girdi. Mesela ben 10. sınıfım. 10. sınıf saatleri şu anda saat 3'te falan mı? 3'te. Şu an mesela EBA'ya giriş yaptığımız zaman otomatik olarak bana ne diyor arkadaşlar? E, lütfen tabloya göre bir saat yapın. Saateniz uyuşmuyor diyor. Evet arkadaşlar ama şimdi size çok daha önemli bir şey diyeceğim. Şimdi e, biliyorsunuz ki artık şey var. EBA'ya bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. TC'nizi yazdınız. Burada güvenlik kodu istiyor tamam mı sizden? E, 76 8-10'dur. Tamam mı? EBA'ya devam et falan filan. Sonra burada hesabınızın TC'sine ve şifresi falan tutuyor. Giriş yapıyorsunuz. Tabi şu an burada bu fullu tabii ki de. sizde. E, giriş yaptık sonra e, Giriş yaptık ya Şu an giriş yaptık arkadaşlar Şu an benim çünkü saat 3.30 Benim saatim ben 10. sınıfım ve giriş yapabiliyorum arkadaşlar Diyelim ki saat 3.30'ı geçti Yani 5'te kapanıyordu bizim 5'i geçti Ben nasıl giriş yapacağım Arkadaşlar yeni bir sekme açıyorsunuz Ve buraya yazıyorsunuz ki EBA sınav cevapları Bakın arkadaşlar ekranda çıktığı gibi Sadece EBA sınav cevapları yazıyorsunuz. En baştaki EBA yazılı cevaplar EBA Eğitim Bilişme, Ders Haber, E falan yazıyor. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizi attığı yer, sizi attığı bölge arkadaşlar, bura. Bakın direkt kendi hesabınız atıyor ve siz sayfama gelirseniz, Hop, EBA sizi ders bölgenize atıyor. EBA yükleniyor diyor. Yükleniyor işte, EBA yükleniyor diyor. Otomatik olarak... Ders şeyini atıyor ama böyle bir 30-35 saniye bekletiyor onu söyleyeyim Evet hala yükleniyor Ha, evet geldim. Evet arkadaşlar evet geldi. tamamdır Heh oldu Artık buradan arkadaşlar Bu arada nasıl 2000, 2000 puan artık ben ders çalışıyorum Bakın şurada fotoğrafım da sağ ol fotoğrafım yok sen değil mi? Derslere geldiğiniz zaman Sizin saatiniz uyuşmasa bile Burada girebilirsiniz arkadaşlar Bakın girdik Ve şu an benim saatim değil yani şu an normalde ben giriş yapamam bu saatte. Ee, ama şu anda giriş yaptım. Ama tahminen bakın hızlı olun. Bugün veya yarın güncellemeyle tahminen bu bug'ı kaldırabilirler. Hızlı olun. İyilerçi olsun. Kendinize bakın. Ailenizi koruyun. Dışarıya çıkmayın. Ee, Sağlıcakla kalın.